Başka bir soru, erişkinlerdeki dikkat eksikliği ve odaklanma sorunuyla alakalı da bir video paylaşabilir misiniz? Tabii ki işte bu, bugünkü videonun konusu oluyor. Dolayısıyla gelen soruyu da cevaplamış oluyoruz. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu esasen çocukluk çağında başlayan bir psikiyatrik hastalık. Fakat sadece çocukluk çağına ait bir hastalık değil. Esas nedeni beynin frontal lobunda yani en öndeki lobda yeterince beslenmenin ve kanlanmanın Olmaması sorunu. Dolayısıyla e, beynimiz nasıl vücudumuzun şoförüdür, e, beynimizin de şoförü frontal lobdur. En önündeki lobdur. Beynin diğer yerlerine gelen sinyalleri düzenler, toparlar, organize eder, hedeflere odaklar, sıralamayı yapar, planlamayı yapar vesaire. uzatabiliriz. Yani beynin de beyni frontal lobdur. Öyle söyleyeyim. İşte... Frontal lobda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda bir beslenme sorunu vardır, bir kanlanma sorunu vardır. Dolayısıyla e, hastaların dikkati yeterince iyi değildir, yeterince organize değillerdir e, ve beyin yeterince kontrollü davranamadığı için gereksiz bir hareketlilik ve hızlılık da vardır. Bu insanlar normalden daha fazla konuşur, başkalarının sözlerini keser, e, sabırsızdırlar, çabuk öfke parlarlar, patlarlar. Çocukken çok hareketledirler, motor gibidirler, yerlerinde duramazlar, sınıflarında oturamazlar, eşyalarını kaybederler sık sık çocukken ve %7 sıklığında gözükür bu hastalık. Erişkinlikte de %4'e düşer bu sıklık. Yani hastaların bir kısmı erişkinlikte de bu hastalığı taşımaya devam eder. Sıklıkla bu hastalığın erişkinlikte geçtiği gibi bir yanılgıyla erişkin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu hastaları hekimlere ulaşmazlar. Bir psikiyatriste gitmeleri gerektiğini bilemezler. Şimdi herkes çocuklarına kıymet veriyor. Hiperaktivite varsa öğretmenlerin de tavsiyesiyle çocuk psikiyatristlerine ulaşıyor. Ama erişkinlerin önemli bir kısmı maalesef hekimlere ulaşmıyor. Böyle ilginç bir olay vardı. Kamuda şoförlük yapan bir dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hastası hatırlıyorum. 28 kez kaza yapmıştı. Makam şoförlüğü vesaire yapıyordu. Dikkati bozuktu adamcağızın. Yani bakın nelere yol açabiliyor. Böyle bir kişinin nasıl yani tüm kendi hayatı içinde, etrafının hayatı içinde ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla bu insanların tedavisi uyarıcı ilaçlarla yapılır. ve Frontal lobun beslenmesi artar. Dikkatleri artar. Keskin bir biçimde hayatlarında dönüş olur bu hastaların. Çok sayıda hastamız da bu sonuçları sağlıyoruz, sağladık, sevindirici gelişimler oluyor. Bizim web sitemizden de haluksavaj.com.tr'den de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan hastalarımız hakkındaki öyküleri izleyebilirsiniz. Mesela bunlardan birisi Diş Hekimliği Fakültesi son sınıfta okuyan bir öğrencinin bu bilgileri kendi izniyle paylaşıyorum hastanın. Bir gün okula hem önlüyle gidiyor, bu olabilecek bir şey ama bir ayağında terlik, bir ayağında spor ayakkabıyla gittiğini bizim noktalarımızdan izleyebilirsiniz. Mesela o hasta da şimdi tedavi edildi ve böyle saçma dikkat sorunları yaşamıyor. E, erişkinlerdeki dikkat eksiliği, ihbar bozukluğu da tedaviye yanıt verebilecek bir hastalıktır. Önemli bir kısmı hastaların dramatik yani keskin iyileşmeler yaşar, yeter ki hekime ulaşsınlar. Tedavilerinde kırmızı reçeteli ilaçlar kullanılabilir, bu kimseyi korkutmasın. Hekim denetiminde yapılan bu tedavilerin ciddi anlamda hiçbir olumsuz sonucu olmadığını söyleyebiliriz. Yeter ki hekim tavsiyelerine tam olarak uyulsun.